herkese merhaba arkadaşlar bugün biraz din üzerinden gitmek istiyorum yani bu videomuz din üzerine olacak biraz neyse mesela arkadaşlar ben gerçekten tamam mü elhamdülillah müslümanım diyorum ama bu hayatta bu dünyada yaptıklarımı inanmadığım sürece bakın ben bunlara inanmıyorum bu videoyu çektiğime inanmıyorum mesela ya da bundan önceki videolara çektiğime inanamıyorum ya da bundan sonraki videolara çektiğime inanamıyorum ya da bundan sonra olacak hiçbir şeye inanamıyorsam ben ulan Kur'an'a inanayım ya da işte eee ee, şey Müslümanlığa inanayım ya da işte ne bileyim Kur'an'a inanayım, Allah'a inanayım. Neye yarayacak? Yani sonuçta iki dakika sonra namaz kılacağım mesela ya da sallıyorum Aptça alacağım. Ama ne? kendi yaptığıma inanmadıktan sonra bunlara inanmamın ne anlamı var ki? Ne anlamı var kardeşim? İskender değil, gerçeği söylüyorum. ailemde bunu kaldıramıyor ben. Neye inanayım ne? Kendime inanmadıktan sonra bunları inanmamın bir amacı yok abi. Önce bir kendine inancın olacak. Kendi yaptıklarına inancın olacak. Ben mesela kendi yaptığıma inanmıyorum. Böyle mi konuşmuşum diyorum. Önceki sizin böyle miymiş diyorum mesela. Eee inanamıyorum. Bunlara inanamıyorum. Ve Allah'a mı inanacağım? Bu bir. İkincisi Kur'an'a mı inanacağım? Bu iki. Üç. Cennete cehenneme mi inanacağım? Bu üç. Dörtte Eee hayatta yaşadığımı inanmadıktan sonra var oluşumu inanmadıktan sonra ben nasıl yaş? Ben neye göre Allah toyba aşağı Allah her şey doğrusun bilir ama ben neye göre inanayım? Kendime inanmıyorum, bana nasıl satayım? Kendime inanmıyorum. Annemden doğdum, inanmıyorum ben mesela Allah'ım beni yarattığında inanmıyorum. Nasıl olacak bu? Türemezsin bunu. Olmaz. Bu yanlışlık değil abi, bu doğruluk. Bunu konuşmak lazım işte. Öyle söyleyeyim, bunu konuşmak lazım. Ben bunu şimdi şerefsiz olacağım ama biraz da ben bunu doğru bir şey olarak görmüyorum kendime inanmadıktan sonra bunlara inanmamın bir kayılesi gerçekliği yok diyorum mesela ne diyeceksin sen dinsiz misin diyeceksin sen Ermeni misin diyeceksin diyemezsin ben yine Müslümanım ben yine Müslümanım kardeşim yani iki kelimeyi bilmedikten sonra abi kelime şahadeti de inanmıyorum ben kendime inanmadıktan sonra bunlara inanmamın bir kaidesi yok kendime inanayım önce bir. ondan sonra eee ondan sonra şimdi kendime inanıyorum desem ne değişir hiç şey değişmez kendime inanmıyorum ben bu bedende değilim mesela annemin bedeneyim deyim ya da işte a babamın bedenindeyim deyim yani öyle bir bedendeyim ama ben buna inanıyorum, bunlara inanmıyorum diyemiyorum aileme mesela. Bunları diyemedikten sonra ben ne diyeyim anasını seveyim? Kime kendime belirtiyor? Mecbur kanalda bunları konuşuyorum. Biraz fikirlerime saygı duyulsa ayrı bir konu diyeceğim ama ben fikirlerime saygı duyduğunun bir de anlı anlayamayan bir insanım. Yani fikirlerime saygı duyuluyor mu, duyulmuyor mu, konuştuklarım, önemseniyor önemsemmiyor önemsenmiyor mu ondan bile gerçekten inanamayan bir insanım bunlara inanmamın gerçekliliği nedir abi namaz kılınca Allah'ın bana bir gıdım daha şeyi yaklaştırdığını ee, ne denir hmm. cenneti yaklaştırdığına nasıl inanmıyorum ya da Kuran koyunca ya da ne bileyim şehadet getirince Allah aşkına ben Kendime inanamıyorum. Bunlara inanıp ne yapacağım ki? Tövbe aşağı. Allah her şeyin iyisini bilir. Elmanın ne zaman düşeceğini bile bilir. Ama hediye gibi bir şey değiliz biz buraya işte. Hani yaptığımız hareketlerden meşuluz ama değiliz hiçbir şeyden de yani. E tek anlatmak istediğim bu. Yani ben kendime inanmıyorsam bunlara nasıl inanabilir? Ha, hadi inandık anasını kendimizi inanmıyoruz bunlara inandık e sonuç iki dakika iki gün sonra bırakacağız yine namaz kılmayı yine abdest almayı bırakacağız yaşayacağız kafamıza göre unutacağız her şeyi neye, neye yarayacak tamam kardeş hiçbir şey şimdi bunlar yüzünden ailem evden interneti çıkartırsa ben küfür ederim çünkü niye abi ben internetin ol olduğuna bile Olup olmadığına bile inanan bile bir insan değil ki. Bunlara inaneyim, bunları gerçek göreyim. kimse benim düşmanım değil. Ee, ben bunlara inanamadıktan sonra ben asla bir şey yapamam kardeşim. Ben inanamıyorsam hiçbir bok yapamam. Dinlemede geçemem. Dinsiz bir insan olarak kalırım. Birçok kişi de kendisine inanamadığı için böyle oluyordur yani. Dinlemede inanmıyordur ve Böyle yaşamayı seçiyorum Dinsiz bir hayat yaşamayı seçiyorlar Şu günahım ne ki abi Şimdi ben Ne engelliyim ne özürlüyüm Elimi ayağım yerinde konuşmam yerinde Ama bazen delilik yapıyor da olabilirim O ayrı bir konu Bakın, Ben Kelimeden Kelimeyi şehadetten hoşlanmayan bir insan değilim Herkes yapsın Ben de yapayım ama ben bunlar. Kendime inanamadıktan sonra bu. Allah'ım bana Cenneti vereceğinden nasıl inanabilirim ki? Nasıl inanabilirim? Nasıl inanabilirim? Allah'ım beni yakacağını nasıl inanabilirim? Cehennemde? İnanamam ki. İnanma gibi bir olasılığı yok. Günden güne azalıyor inanma olasılığı. Zaten. Neyse bu kadarlık Görüşürüz bay bay. Like atıp yorum atmayı unutmayınız. Bir de benim bu dediklerime inanıyor musunuz? Gerçekten Böyle beni haklı görüyorsanız yazarsınız ayrı bir konuda